Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda Bahar var. Biliyorsunuz Bahar bizim site tarafında daha çok etkindi. Fakat artık içerik tarafında da bizimle birlikte olacak. O yüzden böyle bir kısa bir tanışma videosu çekelim istedik. Değil mi Bahar? Evet, doğru diyorsun Osman Bahar'ın en büyük özelliği aslında Japonca bilmesi. Aynen. Japonca bilmesinin yanı sıra Japonya'ya da gitmiş. Evet, 4 ay kaldım Japonya'da. 4 ay kaldın Japonya'da. Hı. Evet. Tek başına. Evet, tek başına. Yani ilk yurt dışı seyahatim Japonya'ya yap. Bir de ilk yurt dışı seyahatin evet. Japonya'ya tek başına gidiyorsun. 4 ay boyunca orada kalıyorsun. Evet. Yani ben iki kere gittim Japonya'ya. İlk gittimde 3 ay kaldım. Sonra bir daha gittim. O sefer tapınağa gittim falan. Toplamda 4 tapınağa ay. Tapınağa gittim var. derken ben bir Japon tapınakta kaldım. Çok merak ediyormuş. Tapınakta edildim. kaldım. Tapınak dediğim böyle cami gibi bir şey yani değil mi? <gülüyor> yani öyle düşünmemek gerekiyor. Her kültürün e, yani ibadet Yani cami ediyor. dediğim hani <gülüyor> ibadethane yani ne ki? Orada otel odası gibi bir tapınakları yine yani bizim camiler gibidir herhalde. Yani kendi kuralları var. Kendi sistemi var. Ne gibi mesela? Ee, mesela orada Budistlerin yaşadığı şekilde yaşaman gerekiyor. Örneğin e, biz sabah üçte uyanıyorduk. Üçten e, sabah altıya kadar meditasyon yapıyorduk. Üç saat Yapıyor hiç kalkmadan. Tabii yapıyorduk aynen. Nasıl bir şey yapıyordun? Şöyle oturup... <gülüyor> O muydu meditasyon hangisiydi? <gülüyor> yani oturuyorsun, e, bir şey düşünmemiştim. Şöyle bağdaş kurup oturmama. mı? Evet bağdaş kurup oturuyorduk işte rahip derdikleri. Peki derdi bağdaş ise. kuramıyorsan ben mesela kurarım. Problem değil yani zaten altına bir tane yastık veriyorlar daha rahat oturma için. Çünkü 3 yani saat böyle oturuyorsun. Yani. Peki otururken uyudun diyelim. Yani uyandırırlar yüksek ihtimal. Çünkü 3 saat oturduğun için bir yarım saatte bir kalkıp tavaf etmen gerekiyor olduğun yere. Nereye yeri. tavaf ediyor? meditasyon odasını dönüyorsunuz hep beraber. Bunların heykeli var, selam veriyorsun falan. Tekrar oturuyorsun. Selam var. Nasıl sen Türk veriyordun? gibi düşünüyorsunuz bana. <gülüyor> İyi ben öyle düşünüyorum. düşünme. <gülüyor> ben gitmedim <gülüyor> Japonya'ya şimdi yani. Japonya'ya gitmiş olsak. Yani ben çok merak ediyordum. Acaba Budist rahipler nasıl yaşıyor? Nasıl bir hayat sürüyorlar diye. Bu Budist rahip Almandı. Ben iletişim kurdum. O da mı Japonya'ya gitmiş? Evet o da 18 yaşında annesini kaybetmiş. Sonra Budizm ve ilgi duymaya başlamış falan. Japonya'ya gitmiş okumaya ve orada kalmış. Budist olmuş sonra falan. İyi i̇şte... sen orada kalmamışsın en azından. Bana kal falan de derdi. iki kadındık çünkü tapınakta. Hani Japonca bilen birinin hikayesleri <gülüyor> <Evet. yaşarı> vardı. <gülüyor> Japonca bilen birine ihtiyaçları Aha, var. Bir derken. tane kadın Japondu ama yaşlıydı. Ben de Japonca biliyorum. Onlar Japonca yani. bilmiyorlar mı? Biliyorlar ama tapınağa gelen turistler genelde bilmiyor. O yüzden Japonca bilen, tapınak tapınakta yaşayan kişiler için çok değerli. Kalmamı istediler o yüzden ama şey yapamadım. Az kalsın Budist mi olacaktı? O yola doğru gidiyoruz. Çok enteresan aslında. Ya. Japonya'ya sen ne için gitmiştin peki? Ben yani gitmiştirmeye gittim. Yok, benim... ha, Japoncanı geliştirmek evet, için. Evet, yabancı dilere var. Ee, Japonca öğrendim 20 yaşında falan. Sonra Japonya'ya gittim geliştirmeye. Bu arada bar Tokyo'da gazetelere de çıkmış arkadaşlar. Yani orada böyle ufak bir... Meşhur olmaz Nasıl çıktın gazetelere Kim ya, keşfetti seni? Ben orada ilk bir Türk ailenin yanında kalıyordum. Türk adamdı, karısı Japondu. Karısının gazetelerinden tanıdıkları varmış. İşte niye Japonca öğreniyorum, niye oradayım, işte animeleri niye seviyorum falan diye benimle sohbet ettiler. Bir köşe röportajı yaptı. Yani. Sen gitmeden önce bayağı bağlantı kurmuşsun herhalde. Yani nerede kalacaksın. Herhalde yani gidip şu şekilde değil. Gideyim bir otelde kalırım. Yok, hayır. Otelde takılırım, şehirle Yok, hayır. gitmedin. Ha, ya ben tamamen ülkeyi keşfetmek ve kültürü iyice yaşamak istedim. Hangi şehirlerine gittin? En başta Kamakura'ya gittim. Kamakura eskiden samurayların... Sanki şehirlerini biliyormuş şimdi <gülüyor> soruyorum. <gülüyor> Bildiğim bir Tokyo var. <gülüyor> Kamakura eskiden samurayların yaşadığı yer olarak biliniyor. Sonra Tokyo'ya geçtim. Sonra da en son tapınağa gittim. O farklı bir şehirdeydi ama şimdi adını tam hatırlamıyorum. Tapınak derken tapınak bir şehrin böyle şey gibi mi yani? Tapınak. Atıyorum Tokyo'da tapınak yok muydu mesela? Var tabii ama benim kaldığım tapınak şöyleydi. Ben ilk Tokyo'ya gittim. Tokyo'dan aktarma yapıp başka şehre geçtim. Başka şehirden trenle 2 saat yolculuk yaptım. Seni iyi kaybolmadan gelmişim buralara tekrar. Ya bende cesaret var. Bir de dil biliyorum ya. O yüzden yani Türkiye'de yaşıyoruz Türkiye'de hayatta kaldıysan. Japonya'da her şey olmaz. Peki ben şeyi soracağım ya. Tapınak mesela. Tapınak deyince benim aklıma şöyle bir şey geliyor arkadaşlar. Dağın tepesinde falan böyle. Kel adamlar var. Böyle <gülüyor> turuncu bir şeyler giyiyorlar. O daha çok Çin tapınakları. Ha Japonya farklı mı? Yani Japonya'dakiler evet, tamam. nasıl uzun saçlı falan mı? Yok, hayır. Bizim rahip tek elde ama herkes normal <gülüyor> giyiyor yani Wi-Fi falan. Peki, dağın var. tepesinde miydi? Tabii, evet. Ben... Dağın oraya... ne yani ciddi ciddi. Evet, gel sen dağın tepesindeydi. Ben ilk Tokyo'ya gittim. Tokyo'dan aktarma yaptım. Sonra trenle iki saat daha aktarma yaptım. Bir gece otelde kaldım. Ertesi gün taksiyle bir yere geçtim ve iki kilometre dağın tepesine yürüdüm. Sen vallahi iyi cesaret ya. Yani bana deseler ki Türkiye'de şurada bir tapınak var. Ben orayı bulamam. Sen git buradan Japonya'daki tapınağı bul. Yani bilmiyorum. Bir kere yaşıyoruz ve bir şey. Kaç... Ne kadar dayandın peki tapınakta yani böyle? Bir hafta kadar dayanabildim. Bir Benim hafta... amacım böyle üç ay falan kalmaktı üç ama ay. evet bir hafta dayanabildim. Peki ya orada bir sosyal aktivite var mıydı var ya yani ne bileyim böyle? Mesela biz televizyonda falan filmlerde oluyor ya o kadar sıkıcı mı gerçekten böyle bütün gün meditasyon falan? Yok, hayır yani şöyle geçiyor işte 3'ten 6'ya kadar meditasyon sonra bir kahvaltı hazırlanıyor. Bir de yemek yeme kuralları çok katı orada. Ya zaten hayvan ürününü asla kullanmıyorsun. Yani pirin... Vejeteryanlar mı yani? Tabii aha, veganlar yani. Mesela pirincin bitti diyelim pirinci isterken bu elini alttan vermen lazım, rahibi beklemen lazım, selam vermen lazım. Çok kural var, aşırı kural var. Yani tabanda hiçbir şey bırakmaman gerekiyor. Hatta ben ilk yemeğimizde Herkes yemeğini hızlı hızlı yedi. Benim tabağımdaki pirinçlerin hepsini bitirmemi bekliyorlardı. Hepsi bana bakıyor böyle, üzerimde bir baskı var. <gülüyor> tek tek pirinçleri yiyorum falan. Çok fazla kural var, biraz katı bir hayat ve tapından bütün işleriyle ilgilenmen gerekiyor. Temizlik olsun, ekme biçme, her şeyi kendimiz yapıyorduk. Pirinç tarlalarına falan gidiyorsun. Yani bir tek akşam müsaitsin. Onda da laptopunda takılabilirsin ya da sohbet edebilirsin yani. Sen böyle ben böyle entrikeme hayal bile edemiyorum. Yani senin şu, yani öyle pinç tarlasına gidiyor bari falan. Belki böyle. bir gün teknolojik ailesi olarak hep beraber Japonya ya <gülüyor> Yani Japonya'ya mı gidiyoruz? Yani ben gelmem ama. <gülüyor> Alpen'li falan veririz ya deneyim, kamera oldu. Deneyimlemek gerekiyor bence ya. Ya ne bileyim şimdi deneyimlemek bak. Japonya'ya gitmek güzel. Ben de Japonya'yı çok merak ediyorum. Bir de Japonya'daki insanlar mesela asosyal falan diyorlar. Orada ben mesela belgeselde izlemiştim. Böyle insanların gece kaldığı internet kafeler falan evet, var yani. Evet. Bildiğin o da yapmışlar küçücük böyle bir tane yatak sürüyor, bir tane belki masa şey. Bilgisayar orada kiralayıp orada kalıyorlar mesela. Evet ya Japonlar çok hem ilerdeler hem çok gerideler. Çok içlerine kapanıklar. Yani adı ülkesi olmalarından kaynaklanıyor. Hem de bazı konularda çok ilerdeler. Yani içlerine kapanık oldukları. Peki deprem olarak... oluyor mu orada bak deprem şimdi? Deprem sürekli oluyor. Ben depreme alıştım orada yani. Uyanıyordum böyle. Aa deprem oluyor falan deyip geri yatıyorduk yani. Burada da diyebiliyorum Mesela dün burada deprem oldu. Dün dedi Aa, deprem burada, oluyor falan. Burada deprem çantamı aldım. <gülüyor> <gülüyor> Peki orada a deprem oluyor deyip uyuyup da burada en ufak bir şey de çantanı almanın sebebi ne? Binalara <gülüyor> mı güvenmesi? evet ya. Yani Japonlar, Japonlar bunu, ya Japonlar her şeyi nizami yapıyorlar diyorlar. Ki yani bu bizim gerçeğimiz deprem ülkesiyiz. O zaman bunu düzgün yapalım. Ama biz biraz eksiyiz bu konuda. Biraz. Alış. Biraz alışık eksiyimiz var. İyi, onu da inşallah zamanla kapatırız diyelim. Evet. Peki artık videolarımızda sen de bizimle birlikte o güzel yüzünü göstereceksin. <gülüyor> Söylemek istediğin bir şey var mı? Ya da şunu diyebilir misin? Artık şu videolarda ben daha aktif olacağım. Beni daha çok izleyeceksiniz. Evet, beni daha çok sohbet videolarında... Sohbet, evet. böyle Japonya tarzı. Peki başka hangi ülkeyle gittin? Ya, Avrupa'ya gittim daha çok. Avrupa Hollanda, derken... Sırbistan, İtalya vesaire. Güzel günlerde o zaman. En güzel hangisiydi onu söyle o zaman son olarak. Böyle en böyle gidip de Ya Hollanda'yı unutamıyorum ama ben Sırbistan'ı çok sevmiştim. Benim annem Makedonya göçmeni. Belki o yüzden kan çekti Baba. bilmiyorum. Babam Bulgaristan. Yani, Anne'nin Makedonya geçmeni, babam Bulgaristan geçmeni, geliyorlar Türkiye'de Evet, ben de İstanbul'da şey yapıp doğayım. seni üretiyorlar. diyelim Yani ne diyelim. Evet öyle olmuş gerçekten. O yüzden Sırbistan'ı çok sevdim. Yani çok temiz bir kere. Hani havası çok temiz. İstanbul'a indiğim gibi burnum tıkanıyor. Nefes alamıyorum. Hava çok pisliyordu. <gülüyor> Oradan İstanbul'a geri gelmez başım dönmeye başladı. Gerçekten Sırbistan'ın havası çok temiz. Onu çok sevmiştim. Sen nerelere gittin Asunlar'da? Ya ben işte Türkiye'de. <gülüyor> Türkiye'de dolaştım ben daha çok. Benim de orada eksiğim var. Ben de Türkiye'yi gezmedim çok. Nerelerine gittin Türkiye'nin mesela? İzmir, o Balıkesir. Kadar. Yoldan geçerken Bursa'yı uğramıştık, o sayılıyor mu? Evet, bitti. O kadar. <gülüyor> Harbiden Türkiye'yi gezmemişsin ama Japonya, Japonya'da o. daha çok şehir gezmişsin. Evet ya. Evet, önümüzdeki günlerde baharda yine sizlerle beraber olacak. Yine böyle baharlı, çeşitli sohbet videoları da çekeceğiz. Beyza'yla da bir çekeceğiniz video var evet, sanırım. Evet kesinlikle. Alperen'le de çekecek video var. Yani bari bundan sonra ekranlarda daha sık göreceksiniz diyebiliriz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. kalın diyorum o zaman sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.